mertebesinde kabul etsin inşallah. Onları şehitlerden saysın inşallah. Yaralı kurtulan vatandaşlarımıza cenab allah Allah'a acil şifalar versin. Bütün milletimizin başı sağ olsun. Bütün ülkemize bütün milletimize bir kez daha geçmiş olsun. cenab Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Böyle felaketler göstermesin.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 Kahramanmaraş'ta bir çadır kent kurdular. Yine bu bölgede iki tanesi Kahramanmaraş'ta olmak üzere 7 tane aş evi kurdu teşkilatlarımız ve günde 2000-2500 kişiye 3 öğün yemekleri yine bu aş evleri vesilesiyle verdiler. Yeniden Refah Partisi olarak koordinasyonu kolaylaştırmak için ilk andan itibaren kardeş şehir uygulamasını başlattı. Depremden büyük bir şekilde etkilenen 10 ilimizi diğer kalan 71 ilimizde kardeş iller ilan etti. Her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 Seferber olan, yardım için canını dişine takan bütün memleket evlatlarından da Allah razı olsun. Cenab-ı Allah bir daha bu günleri göstermesin, böyle felaketler yaşatmasın.